Adım Adım Minimalizm serisinde 5. adımdayız. Bu adımda sahip olduğumuz aksesuarların sayısını azaltıyoruz. İçi tıkış tıkış dolu, kolyelerin, bilekliklerin, yüzüklerin birbirine girdiği bir aksesuar kutusundan daha çok göz yaran bir şey yoktur herhalde. Zaten çoğu kez hepsi birbirine girdiği için ve ayırmaya üşendiğimiz için hep aynı aksesuarları kullanmaya devam ediyoruz. Yani en azından ben öyleydim. Artık aksesuar kutumda sadece ve sadece kullandığım aksesuarları tutuyorum. Şimdi aksesuar çekmecenizi bir kontrol edin ve uzun süredir kullanmadığınız bütün aksesuarları bir kenara ayırın. Ayırdığınız bu aksesuarları bir ihtiyaç sahibine verebilir veya sevdiklerinizi hediye edebilirsiniz. Adım adım minimalizm serisinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Sevgiler...